Kanalıma Hoşgeldiniz Bugün sizlerle beraber 3 aylık bedava Nitro'yu nasıl alabileceğinizi göstereceğim İyi seyirler Epic Games sitesine gelerek Epic Games Launcher'ni indirmemiz gerekiyor Buradan Epic Games'i indire basarak Epic Games'i indirebilirsiniz ardından Epic Games hesabını açtığınızda ise burada önünüze fırsatlar geliyor ve buradan bedava Discord Nitro Mega fırsatını seçiyorsunuz şimdi ücretsize basıyorsunuz ve buradan yükleye tıklıyorsunuz Buradan yükleye bastığınız anda siz siparişiniz yükleniyor ekranına atıyor ve buraya geliyor e Buradan sipariş var butonuna tıklayarak Discord Nitro'nuzu sipariş vermiş bulun. Bildiğiniz üzere Discord 2 adet takviye hakkı veriyor Ve bu iki adet takviye hakkını bana destek olma amacıyla Açıklama kısmında bulunan Discord sunucunda kullanabilirsiniz Tekrar teşekkür ederim videoya devam edelim Siparişi verdikten belli bir süre sonra Epic Games'ten your discord nitro kod diye bir mail geliyor yani discord nitro kodunun anlamına geliyor buradaki redeem now dedikten sonra promosyonu al kısmına geliyorsun buradan şartları kabul edip ödeme yöntemi ekleyin kısmına geliyorum şimdi bu ödeme yöntemi ekleme kısmı biraz karmaşık O yüzden size şöyle anlatayım bu ödeme kısmından varsa herhangi bir fiziksel kartınız eğer yok ise İninal kartınızdan sanal kart açıp yapabilirsiniz. Merak etmeyin içine para atmadığınız sürece sizden de hiçbir ücret tahsil edemez ve Nitro'yu keyifle kullanabilirsiniz. Şimdi kart bilgilerimin görünmemesi için ben bu kısmı bir, ufak bir sansürleyeceğim. Hemen bilgileri girip geliyorum. Evet kart bilgilerinizi ekleyip devam et dedikten sonra buradan istediğiniz konumları seçebiliyorsunuz yani buraya çok önemli bir konum yazmanıza da gerek yok çünkü discord nütra faturası zaten elektronik bir fatura büyük ihtimal adresinize gelmeyecektir fakat yine de burayı doldurmanız şart olduğu için ben burayı da hızlı hızlı dolduracağım. Tuşuna bastığınız anda bir nitro sahibi oluyorsunuz arkadaşlar ve dediğim gibi Discord nitro'nun size tanıdığı iki bedava takviye hakkını sunucumda kullanırsanız bana büyük destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.